Merdivenden aşağı iniyorlar. Her birinin elinde bir müzik aleti var. Ancak müzik aletlerini çalmıyorlar. Edward Burne-Jones'un Altın Merdiven isimli tablosuna bakıyoruz. Sanatçı bu resmi yapmaya 1876 yılında başlamış ve resim 1880 yılında sergilenmiş. Helezon yapılı bu merdivenden aşağı inmekte olan ve ellerinde müzik aletleri bulunan figürleri görüyoruz. Gördüğümüz figürlerin tümü klasik tarzda uzun giysileri olan genç kadınlar. Gördüğümüz hoş ögeler ise İtalyan mimarisini anımsatıyor. Resimde kuvvetli ve sert renkler kullanılmamış. Beyaz, gümüş ve altın renklerinin uyumunu görüyoruz. Şiirsel ve duyguları uyandıran bir resim. Aynı zamanda biraz da gizemli bir resim burne Johnson resimlerinde gizeme önem verdiğini biliyoruz. Resimde genç kadınların ilerlemesinin adeta müzikal şekilde yansıtıldığını görüyoruz. Merdivenler adeta porte işlevi görüyor. Figürlerin giysileri gümüş ve altın rengi, müzikteki notalar gibi değişiyor. Figürler ve mimari ögeler arasındaki ahenk, az sonra duyulacak olan güzel müziğin notaları arasındaki uyumu haber veriyor. Sol üst tarafta bir yerden geliyorlar. Sıranın arkasında gelmekte olan başka figürler de var. Merdivenlerden aşağı iniyorlar. Kapının girişine doğru ilerliyorlar. Kapı girişindeki figür duraklıyor, dönerek bize bakıyor. Bizler resmi bir kere de görürüz. Müziği ise bir süreçte dinleriz. Sanatçı bu resmi yaparken resmin de tıpkı müzik gibi bir süreci kapsayabileceğini göstermek istemiş olmalı. Altın merdiven ismini almadan önce bu resim için olası iki isim varmış. Kralın müziği ve merdivenlerdeki müzik. Kralın müziği ismi, kraliyet hanedanı için yapılacak müziği çağrıştırıyor. Ve bana Van Eyck'in cennetin müziğini çalan meleklerini anımsatıyor. Figürler tekrarlanmış, yüzleri ise oldukça benzer. Figürlerin birbirleriyle iletişim içinde olmadığını ve adeta her birinin kendi dünyasında olduğunu görüyoruz. Resimde hem ağırbaşlılığı hem de resmiyetten uzaklığı görüyoruz. Figürler başka bir dünyadan buraya gelmiş gibi. İngiliz sanatseverler aşina oldukları konulardaki tabloları görmeye alışık. Örneğin Shakespeare, Roma mitolojisi veya dini öyküler gibi. 1860'larda ise bu tarz konulardan uzaklaşıldığını görüyoruz. Baktığımız resim duygulara hitap ediyor. Tıpkı müzik gibi.